Herkese merhaba, ben Halil İbrahim Bundan. Bu videoda sizlerle birlikte e, Creo'da bir fan üzerindeki aeromekanik analizini inceleyeceğiz. E, i̇lk başta bir bakış analizine sokacağız. Daha sonra akış analizinden elde ettiğimiz sonuçları yapısal analiz ortamında kullanacağız. Ve ne gibi sonuçlar göreceğiz, bunları, bunları tartışacağız. Şimdi dilerseniz programımızı açabiliriz. Evet... Evet, şöyle programımız açıldı. Şöyle Open sekmesinden, Desktop diyorum. Çalışma klasörümü seçiyorum, Montaj dosyamı açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir geometrimiz mevcut, bir geometrimiz mevcut. Burada kanatçıklar bulunuyor. E, havamız e, buradaki e, yuva, yuvarlak kesitli alandan giriyor, dairesel kesitli açıklıktan giriyor ve diktörden kesilte açıklıktan da çıkıyor buradaki hava hareketi de kanatçıklar sayesinde sağlanıyor ve burada kanatçıklar dönecek şekilde hareket ediyor ve buradaki motor kaldırabiliriz hatta hiçbir işimize yaramayacak şu an burada şimdi başlayalım application'e geldim ilk başta ne yapacağım akış analizimi yapacağım dolayısıyla flow analize tıklıyorum vizarede tıkladım Yes diyorum. Devam edelim. Şimdi burada göreceğim etkiler neler? Ee, türbülans etkisini göreceğim. Türbülanslı bir akışımız olacak. Ve sonuçlar kısmında e, streamlineları yani Akım çizgilerini göreceğim. Devam ediyorum. Herhangi bir yer çekimi yemesini Kullanmayacağım. Devam ediyorum. Ee, i̇çeride bir Akış hacmi oluşturmam gerekiyor. Çünkü buradaki geometriyi kullanamam. Dolayısıyla burada do you want to create fluid domain ise yes diyorum ve iç, akışı oluş, iç akış analizi yapacağım dolayısıyla internal'a tıkladım. Şöyle yüzey analizimi yapıyor ve iki tane bakın açıklık buldu. Şöyle aslında arka tarafı kaldırabiliriz. Şunu kaldırabiliriz. Evet sadece bu iki açıklığımız var. Şöyle checklist dediğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi doğru bir şekilde açıklıklarımızı seçti. Okey diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi içini doldurdu. Tabi buradaki yekpare olan domainimizin yani oluşturulan akış hacmini ayırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü buradaki kan açıklıklar hareket ediyor. Dönecek bir şekilde hareket edecek. Buradaki ise yani Çıkış bölümünde olan akış hacmi ise durgun bir şekilde olacak. Dolayısıyla ben buradan ne yapıyorum? Split Domains'e tıklıyorum. Ve buradan akış hacmimi seçiyorum. Silindirik bir parçalama yapacağım. Yani şöyle gösterelim. Şöyle şuraya ayrı bir tanımlama yapacağım. Yalnız buradan değerlerimi girmem gerekiyor. Kesme değerlerimi. Merkezi 0, 0, 0 olacak şekilde. Ve radyüs. Noktası da 76.28 milimetre olarak geldi. Şöyle bakın, birinci parçam bu, <gülüyor> ikinci parçam da bu. İki tane domainim oluşturdum. Okey diyorum. Birinci domainim için bir e, numarasını verdi, ikinci domain için de iki numarasını verdi. OK diyorum. Başka bir parçalama işlemi yapacak mısınız diyor. Hayır diyorum. Şimdi bakın ürün ağacına bakalım. Şöyle iki tane bakın gördüğünüz gibi iki tane domainim oluştu. Devam ediyorum şimdi analizime bu iki domeni sokacağım bunun için ne yapıyorum Add diyorum ve ikisini seçtikten sonra orta yuvarlağa tıklıyorum Şöyle bakın ikisini de seçtim Devamlıyorum Şimdi inlet seçeceğiz burada inlet ve outletleri seçeceğiz sınırlarımızı belirleyeceğiz Innet sınırı var mı diyor var diyorum ve hangi sınır olduğunu seçiyorum bakın şuradaki Üçüncü sınır in e denk gelen sınır. Dolayısıyla üçüncü sınırı seçtim. Devam ediyorum. Buradan ne yapacağım? Basınç tanımlayacağım. Dolayısıyla Pressure inlet olarak seçiyorum. Ve buradan atmosferik basıncımı seçiyorum. 101.325 pascal. Tabi akım çizgilerimi görmek için akım çizgilerini innet bölgesinden bırakmam gerekiyor. Dolayısıyla Do you want to release streamlines sorusuna yes olarak cevap veriyorum. Devam ediyorum. Şimdi de çıkış sınırımı soruyor. Yes diyorum ve buradan da bakın çıkış sınırıma denk gelen sınırımı seçiyorum. Next diyor. Buradan e, hacimsel de bir tanımlayacağım. 0.2 metreküp bölü saniye seçtim. Next dedim. Şimdi bitti mi? Bitmedi. E, Creo'da siz tanımladığınız sınırların dışındaki sınırlar duvar olarak tanımlanır. Varsayılan değerler çerçevesinde Fakat bizim e, kanatçıklarımız olan duvarlar Dönecek şekilde e, hareket edecek Dolayısıyla bunun için de bir tanımlama yapmak gerekir Burada do you, do you want to specify other surfaces to apply boundary condition diyor Yani başka bir sınır tanımlamak ister misiniz diyor Ben buradan yes diyorum Ve e, kanatçıklarımın bulunduğu duvarı şu, şu, şu şekilde zaten seçili hale geldi Seçiyorum ve next diyorum. Bakın, burada duvar olarak tanımlanmış ama ben burayı e, rotating wall olarak tanımlıyorum. Ve Counter Clockwise olarak tanımladıktan sonra 400 e, radyan bölü saniye olarak geldi Tabi buradaki dönme doğrultusu bakın şurada şu şekilde değil. Ne şekilde oluyor Bakın şuradaki sağ altta koordinat sistemine göre bakıyorum. Y eksenine dik olacak şekilde yani eksenim y ekseni olacak. Şöyle y eksenini 1 olarak diyorum. Şöyle gördüğünüz gibi zaten doğru bir şekilde seçtiğimizde görebiliyoruz zaten. <gülüyor> Devam edelim. şimdi bu duvarın içerisinde bulunduğu akış hacmini de aynı şekilde hareketlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla duyvanto do set eni eee Volume Parameters yani bir hacimsel parametre tanımlamak ister misiniz diyor. Yes diyorum. Ve birinci yani birinci olan domain'i seçtim. Next diyorum. Başlangıç koşulu tanımlamayacağım. Dolayısıyla no olarak bırakıp devam ediyorum. Şimdi bizim dönme dediğimiz olay aslında normalde düşündüğümüz zaman zamana bağlı yani bir hareket, sonuçlar kısmında hareket görmemiz lazım. Fakat biz burada sonuçlardan daha doğrusu zamandan bağımsız bir e, analiz yapacağız. Dolayısıyla e, ve sonuçları da e, sanki dönüyormuş gibi göreceğiz. Fakat dönmeyecek yani e, zamandan bağımsız durgun bir analiz yapacağız. Dolayısıyla bunu, bunu böyle bir çalışma yapmak için non-inertial frame'i kullanıyorum. Ve yine buradan da aynı ayarlamaları yapıyorum. Country Clockwise diyorum. Ve 400 radyan bölü saniye girdikten sonra eksenel vektörü y eksenine 1 olarak gidiyorum. Next dedim. Steady seti çözeceğim. Zamandan bağımsız bir analiz yapacağım. Next diyorum. Ve şimdi artık mesh diye alakalı ayarlamaları geldi sıra. Default ayarları kullanabilirim. Next dedim. Next dedim. Edited Generate Meshesi OK dedim ve meşim oluşuyor. Evet meşim şu şekilde oluştu. Ee, artık e, sona yaklaştık. Sadece bana soruyor. Sonuçlar kısmında neler görmek istiyorsunuz hangi parametreleri? Bunları ayrıyetten de ayrılayabiliriz ekstradan. Fakat ben herhangi bir ekstra e, parametre tanımlamayacağım. Dolayısıyla finish diyorum. Fakat şu e, analizmi koşturmuyorum daha şu, şu an. Niye koşturmuyorum? Şu an no diyeyim. Neden koşturmuyorum? Çünkü e, benim kanatlar üzerindeki basınç dağılımını e, bir dosyaya yazdırmak istiyorum. Sonuçlar yani koşturmasıyla beraber buradaki basınç dağılımını Çalışma klasöründe bir dosyaya yazdırmasını istiyorum ki yapısal analiz ortamında o dosyayı kullanabileyim. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle tekrar analiz sekmesine geldim. Ve bakın buradaki sınırımı seçiyorum. Zaten seçili hale geldi görüyorsunuz. Model sekmesi altında Output bölümünde User Selection var. User Select var. Ben buradan Pressure Distribution Yes diyorum. Ve buradaki dosya formatında Creo Simulate yapıyorum. Creo Simulate'i kullanmak üzere. Bu şekilde. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık analizimi koşturabilirim. Evet. Analizim bitti. Şöyle okey diyorum. Ve çıkıyorum. Burada herhangi bir çalışma yapmayacağım. Zaten yapısal kısımda göreceğiz her şeyi. Şöyle çıkıyorum. Yes diyorum. Yes dedim. Burada tabi bütün parçayı analize sokmayacağız. Ne yapacağız sadece? Rotor. Rotor bölümünü alıyorum. Ve Open diyorum. Şöyle sadece buraya, sadece bu parçanın analizini yapacağım. Şöyle çalışma klasörünü de gösterelim. Bakın, FNF dos, uzantılı dosyamız yazdırıldı. Bu basınç dağılımını içeren dosya olarak anlayabilirsiniz, FNF uzantılı dosyayı. Şimdi ne yapıyorum? Application'dan Simulate'ye geliyorum. İlk olarak mesh'i oluşturalım. Şöyle refine moduna geldim. Kontrol diyorum. Bütün parça için 2 milimetrelik bir eleman boyutunu giriyorum. Ve otogeme e gelip create diyorum ve mesh'imi oluşturuyorum. Evet, şöyle mesh'imiz oluştu. Şöyle gördüğünüz gibi close diyorum. Yes dedim. Evet. Şimdi artık yüklerimi tanımlamaya geldi sıra. Ee, arkadaki disk e, yüzeyini ben sabitliyorum. Şöyle geldim. Burayı sabitledim. OK dedim. Şöyle bakın, burayı sabitliyorum. Şimdi de pressure diyorum. Önemli nokta burası. Basınç tanımlayacağım. Şuradaki kanatları. Ama buradaki kanatlardaki basınç değeri ne olacak? Akış analizimden elde ettiğim basınç değerlerini kullanacağım. Pressure diyorum. Intense seçtim. Ve şuradaki kanatları teker teker seçiyorum. Bakın nereleri seçiyorsam sonuç dosyamı sonuç dosyamda dengelen yerleri direkt okuyabiliyor. Yani şuradaki kubemsi yapı ya da aşağıdaki disk üzerindeki basınç dağılımını görmeyeceğiz. Advanced dedim. Şuradan External Coefficient Field'e tıklıyorum. Ve buradan dosyamı seçiyorum. Bakın dosyam görünmüyor. Neden görünmüyor? Çünkü bizim buradaki dosyamız ismi uzun. Şunu dolayısıyla kısaltmamız gerekiyor. Şöyle pressure Distro diyebiliriz. Geri geliyorum. Şimdi bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi seçebiliyoruz. Şöyle şu Preview diyelim. Tabi burada hata verdi. Niye hata verdi? Çünkü burayı ayarlamadık. 45 dedik. Apply diyorum. Şimdi e, kanatlar üzerindeki Evet şöyle bakın gördüğünüz gibi e, basınç dağılımlarını görebiliyoruz. Buradaki basınç dağılımlarını biz ne yapacağız? Kullanacağız. E, bakalım ne gibi sonuçlar alacağız. Close diyorum. Okey dedim. Şöyle bakın buradaki dağılımları görebiliyoruz. Şimdi ee, bir de malzeme atamasını yapacağız. Buradaki parça için materials'a geldim. Şöyle steel seçiyorum. Ve materials aynı dedikten sonra buradaki komponent için çeliği atadım. Ok dedim. Analize study diyorum. Basit bir statik analiz yapacağız. Şöyle buradaki ayarları bırakıyorum. Okey dedim. Ve... Koşturmayı sağlıyorum. Yes diyorum. Şöyle bakın. Buradan da izleyebiliriz. koşumuzu. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi. Analizimiz bitti. Close diyorum. Ve buradan sonuçları görmek için. Result butonuna tıklıyorum. Şöyle buradan e, hareketli bir biçimde görmek istiyorum yani deforme oldu, olacak bir biçimde ve buradaki deformasyonu animasyon haline getirip OK and Show diyorum. Evet, şöyle bakın gördüğünüz gibi. E ee, stres Komplolarımız bu şekilde. Şöyle bakın, en en büyük gerilmeleri burada görebiliyoruz. Tabi hasar verecek etkide değil. Deplasmanlara da bakabiliriz, deformasyon olarak. Evet, bu da bakın bu şekilde deformasyon kontrollerimiz. Akış analizi sonucu elde ettiğimiz basınç dağılımını e, yapısal analiz ortamında yük olarak tanımladık ve bunun neticesinde e, havanın aslında totale baktığımız zaman havanın yapısal etkilerini de görebiliyoruz. Evet. Ee, aeromekanik analizini fan üzerindeki aeromekanik analizini görmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.